Merhaba arkadaşlar. Bu videoda 29 Nisan'da gerçekleşecek Akrep Burcu Dolunayının genel etkilerinden ve burcunuza göre olan etkilerinden bahsedeceğim. Evet biliyorsunuz 16 Nisan'da 15 Nisan, 16 Nisan'a bağlayan gecede Koç Burcu'nda çok güzel bir yeni ay meydana geldi. Hepimizin hayatında güzel gelişmeler olacağını düşünüyorum. Güzel açılar alan bir yeni aydı. Uranüsünün üstünde etkisiyle ani bir şekilde herhangi bir konuda atak veya bir yeni bir oluşum gerçekleştirmek için hayli olumluydu. Zaten koçun biliyorsunuz liderlik ve girişim cesaretiyle beraber Uranüsünün üstünde tesiriyle gerçekten haritamızdaki alanlarında bilhassa koç setelimi olanlar ve derecesi yakın olanlar Cidden e, etkili bir yeni ay yaşayacaklar e, an itibariyle zaten yaşıyoruz şu an Koç Burcu yeni ayını. Bu Akrep Burcu Dolunayı ise Artık e, bu yeniliklerin daha bir sağlam temele oturmasını sağlayacaktır arkadaşlar. E, biliyorsunuz Kuzey-Güney ay düğümleri Aslan Kova aksında ilerliyor. E, bu ilerleme devam edecek. Tutulmalar eşlik ediyor bu Kuzey ve Güney ay düğümünün etkisinin artması için. Biliyorsunuz 31 Ocak'ta Aslan Burcu'nda bir tutulma gerçekleşti. Aslan Burcu da sabit bir burç. Tıpkı Kova Burcu gibi ve Akrep Burcu da sabit bir burç. Bu Dolunay ile beraber tutulmaların etkileri artık daha sağlam temellere oturmaya başlıyor. Ve e, olumsuz açıları çok fazla olmadığı için daha güzelliklere, daha yeniliklere kalıcı temeller oluşturacağını düşünüyorum arkadaşlar. Evet genel etkilerine şöyle bir bakalım Dolunay'ın. Öncelikle Dolunay'ın Satürn'e güzel bir açısı olduğunu görüyorum ki bu durum aynı zamanda kalıcılığı hayli artıracaktır biliyorsunuz akrep burcunun teması sağlamlık kalıcılık hırs azim gibi du duygulardır. Satürn'de zaten e, sağlam temelleri oturtmayı tercih eder. Ama e, tabii ki havadan gelmez bazı şeyler. Emek vererek, çalışarak, mücadele ederek ve sıkıntısını çekerek artık sağlam bir şeyleri oturtmaya yöneliktir Satürn'de. E, bu Dolunay'ın e, Satürnle olumlu açısı hayatımızda artık bu Akrep Burcu'nun temsil ettiği konularla, Koç Burcu ayından aldığımız teşvikle, destekle artık bazı şeyleri sağlam temellere oturtmaya başlayacağım ...ve e, Kova ki tutulmaya daha sağlam bir şekilde gideceğimizi söyleyebiliyoruz. Biliyorsunuz zaten hepimiz hayatında e, son dönemlerde 2016'dan bu yana ufak tefek artçı ve şiddetli depremler yaşadık. E, bir tam dengemizi kuruyoruz derken tekrardan bir sarsıntı yaşadık. Artık bir şeyleri sağlam temellere oturtmaya ve geleceğe olan güvenimizin artmasına ihtiyacımız hayli yüksek... Koç Yeni Ay'ı bize bu cesareti verecektir diye umuyorum. Akabinde Akrep Dolunay ile beraber de artık bir şeylere daha emin ve daha kararlı bir şekilde ilerleyebileceğiz. Seres Aslan Burcu'nda Dolunay'a kare açısı var. Seres beslendiğimiz, kaynak aldığımız konuları temsil eder. Dolayısıyla biraz daha ön planda olma isteğimiz, sahnede olma isteğimiz, en iyisi olma isteğimizin Birazcık e, sarsılabilme durumu vardır. Birazcık zorlanma durumu vardır. Aynı zamanda e, ebeveyn ve çocuk ilişkisini de e, temsil eder. Çünkü çocuklar biliyorsunuz anne babadan beslenirler. E, veya sanatçıların ilham aldığı kaynaklarda aynı şekilde etkilenebilirler. Bu konularla ilgili ufak tefek olumsuz durumlar söz konusu olabilir. E, annelerin Emziren annelerin süt izniyle ilgili durumlarda mesela sıkıntılar yaşanması olasıdır. Onun dışında beslenmemize bu dönemde dikkat etmekte fayda var. Dolunayla beraber zaten biliyorsunuz gergin bir enerjiye sahip oluyoruz. Yediğimize içtiğimize bu dönemde dikkat edersek daha sağlıklı atlatabiliriz bu dönemi diye düşünüyorum. Evet Satürn'ün güzel açısı onun dışında olumsuz çok fazla açının olmayışı dediğim gibi asla havadan veya sürprizli bir şekilde değil ama artık bir şeyleri daha sağlam oturtmaya yarayacaktır akrep burcunun temasıyla da beraber Aslan akrep kova ve e, boğa ekseninde artık sabit burçların ekseninde hayatımıza artık biraz daha stabilite biraz daha kesinlik ve kararlılık katmamıza yardımcı olacaktır bu Dolunay Evet isterseniz hemen kısaca burçlar olan etkilerinden bahsedelim Evet Koç ve yükselen koçlar e, bu dolunayda 8. evden etkileneceksiniz ancak e, derecesine göre kontrol edin haritanızda 7. evinize de denk gelebilir çünkü ilk derecelerinde gerçekleştiği için e, eğer ilerleyen derecelerde ise e, yükseleniniz 7. evinize de tesir ediyor olabilir. Evet, ee, koçlar uzun süredir çözümleyemediğiniz, kendinizi güvende hissedemediğiniz koç yeni ay ile beraber zaten artık bir şeylere atılma, bir şeyler konusunda ön planda olma cesaretini ve gücünü kendinize bulacaksınız ve dolunay ile beraber başkalarından gelen kaynaklar. Başkalarının sizi yorduğu, yıprattığı konular, meseleler her neyse artık bunlara kalıcı bir çözüm bulacaksınız. Ee, belki miras, nafaka, vergi, sigorta gibi borçlarla ilgili bir çıkmazın içindeydiniz. Artık bunlarla ilgili belki bir ödeme planı belirleyebilirsiniz. Belki kalıcı bir e, yatırım yapıp size bir para akışının gelmesini sağlayabilirsiniz. Veya güzel bir ortaklık kurup oradan kendinize bir maddi desteğin gelmesini sağlayabilirsiniz. Bunlar için parayla ilgili, manevi kaynaklarla ilgili hayli olumlu bir süreç. Aynı zamanda dediğim gibi bir sağlık sıkıntınız, ciddi sağlık sıkıntınız, bilhassa psikolojik bir sıkıntınız varsa bunların tedavisini alma konusunda da kalıcı başarılar elde edebileceksiniz sevgili koçlar. Evet. Sevgili boğalar ve yükselen boğalar sizler de e, haritanızdan. 7. evden alıyorsunuz etkilerinizi yine kontrol edin lütfen e, derecelerini 7. ev olup olmadığını ilk derecelerde gerçekleştiği için sıkıntı yaşamayın. Yedinci evde artık sevgili boğalar sizlere evlilik kararı gözükebilir. Gerçekten ciddi bir ilişkiye adım atabilirsiniz. Veya mevcut ilişkinizde ciddi bir boyut boyuta geçme kararı alabilirsiniz. Öncelikle bunu belirtmekte fayda var. Bir ortaklık kurabilirsiniz. Çok sağlam kalıcı bir ortaklıkları bunlar. Gerçekten hayatımızı uzun süre etkileyecek sağlam nitelikte ortaklıklar ve evlilikler söz konusu. Veya bu ilişkilere ilişkin sağlam bir artık kalıcı bir bakış açısı geliştirebileceğiniz gibi tabii evlilikte ve ortaklıkta bitirme kararı da alabilirsiniz. Uzun süredir sizi yıpratan, yoran bir şekilde içinden çıkamadığınız durumları yaşatan evlilikler ve ortaklıklar söz konusuysa bunlardan da kopuşlar gerçekleşebilir ve bu kopuşlar gerçekten geri dönüşü Olacağını tahmin etmediğim kopuşlar olacaktır. Çünkü siz uzun süredir büyük ihtimalle o süreç için o konuyla alakalı bir koşturma, bir çaba, bir emek veriyor haldesinizdir. Ve artık bu iş eskisine asla geri dönmemek üzere verilecek bir karardır ve gerçekten kalıcılığı yüksek bir karardır. Sevgili boğalar umarım her şey gönlünüzce olur diyorum ve ikizler Burcu'na geçiyorum. Merhaba sevgili ikizler ve yükselen ikizler. Evet Akrep e, Dolunay'ı sizin 6. evinizde etkili olacak. E, derecelerini kontrol edin. E, e, i̇lk derecelerde olduğu için e, evinizde haritanızda farklı evleri temsil edebilir sevgili ikizler. Evet sevgili ikizler uzun süredir iş hayatınız, günlük koşturmacanızla ilgili yaşadığınız sıkıntılar her ne kadar Jüpiter Akrep Burcu'na girmiş olsa da e, belki çözümleyemediğiniz... Belki e, tamamlayamadığınız konularla ilgili bazı sıkıntılarınız var. Günlük işlere yetişemiyor olabilirsiniz. Haddinden fazla işle yüklenmiş olabilirsiniz. Birden fazla şeye bir koşturuyor olabilirsiniz. Artık bunlarla ilgili bir planlama, bir organizasyon, kalıcı bir çözüm bulabilirsiniz. Belki yanınızda bir yardımcı iş arkadaşı alabilirsiniz. E, size destek olacak, iş konusuna yardım edecek, e, sizin yükünüzü hafifletecek bir yardımcı olabilir. Veya... İş ortamınıza yeni birisi katılabilir. Bu sağlam bir iş arkadaşlığı, iş dostluğu da olabilir sevgili ikizler. Onun dışında sağlıkla ilgili, hizmet sektörüyle ilgili sıkıntılarınız varsa sağlıkla ilgili daha artık dikkatli olacağınız, belki daha çok beslenmenize, diyet programınıza, günlük rutininize önem vereceğiniz, artık bir şeylerin kararını tam olarak vereceğiniz süreçlerden de geçiyor olabilirsiniz sevgili ikizler. Umarım her şey gönlünüzce olur. Diğer videolarımda görüşmek üzere, hoşçakalın. Ve geldik sevgili yengeçler ve yükselen yengeçlere. Evet sevgili yengeçler, sizler haritanızda 5. evden etkileneceksiniz. Yine derecelerinizi lütfen kontrol edin diyorum. 5. ev nedir? Hayattan aldığımız keyifler, çocuklarla olan ilişkilerimiz, kendimizi daha iyi ifade edebildiğimiz, sahnede olduğumuz, yeteneklerimizi keşfettiğimiz alanlarımızdır. Jüpiter burada olmasına rağmen belki birazcık daha yeteneklerinizi sergileyebileceğiniz alanlar buldunuz ama tam olarak kendinizi ifade edemediniz. Belki artık sahnede olmak, ön planda olmak adına bir karar verebilirsiniz sevgili yengeçler. Onun dışında çocuk çocuk kararı verebileceğiniz gibi çocuğunuzla ilgili bir karar da verebilirsiniz. Çocuğunuzun eğitimi olsun, çocuğunuzun bakımı olsun, ilerleyişi, gelişimi olsun bu hususla ilgili uzun süreli etkileyecek bir karar verebilirsiniz. Veya dediğim gibi kendinize güvendiğiniz, sahnede olduğunuz bir yeteneğiniz neyse onunla ilgili artık e, sahnede olmaya, ön planda olmaya dair bir girişim başlatabilirsiniz. Bu girişim oldukça uzun vadeli olacaktır sevgili yengeçler. Ve hayattan e, keyif aldığınız konulara, artık hayattan memnuniyet duyduğunuz konulara daha farklı bir bakış açısı geliştirebilirsiniz sevgili yengeçler. Umarım her şey gönlünüzce olur. Hoşçakalın. Diğer videolarımda görüşmek üzere diyorum. Ve aslan burçlarına geçiyorum. Evet sevgili aslanlar. 2018 sizin için hayli farklı ve sıra dışı geçiyor olmalı diye düşünüyorum. Çünkü kuzey ay düğümü aslanda artık daha çok ön planda olma zamanı. Artık kendinizi gerçekten bir aslan gibi sahneye sergileme zamanı diye düşünüyorum. Belki ilişkiler konusunda yıprandınız. Belki evliliğiniz konusunda yıprandınız. E, ortağınız da tarafından aldatıldınız. Artık her yaşadıysanız daha çok kendinize, kendi yeteneklerinize, kendinizi beslemeye ihtiyacınız olan dönemlerden geçiyorsunuz. Akrep e, dolunayı ile beraber siz dördüncü evinizden etkileneceksiniz. Dolayısıyla artık e, ev yuva ait sahip olma ile ilgili geçmişle ilgili meselelerde artık sağlam temelleri oturtmaya karar verebilirsiniz. Bazı konuları. Ev gayrimenkul işi ile ilgileniyorsanız e, gerçekten çok sağlam bir projeye girebilirsiniz. Öncelikle onu belirteyim. E, gayrimenkule yatırım için e, ev emlak alımı için hali uygun bir süreç olacaktır bu dolunay. Onun dışında e, ailenizle ilgili yuvanızla ilgili e, Kendinizi güvende hissettiğiniz ortamla ilgili yaşadığınız gözünüzde büyüyen sıkıntılar her neyse artık o konulara ilişkin gerçekten sağlam kararlar vereceksiniz ve e, bu konuda e, istikrarlı ve emin olacaksınız kendinizden sevgili aslanlar. Artık zaten kova burcuna doğru gittiğimiz tutulma sürecinde artık e, 2018'i kapattığımız zaman siz eski siz olmayacaksınız. Hayli değişiklikler söz konusu olacak. Bilhassa sabit bir burç olduğunuz için ve Kuzey-Güney ay düğümleri sizin burcunuz hareket ettiği için çok zorlanacağınız, çok hırpalanacağınız ama gerçekten e, bu sürecin sonunda çok güçlü ve kararlı bir şekilde hayata karşı dimdik duracağınız süreçlerden geçiyorsunuz. Umarım her şey gönlünüzce olur sevgili aslanlar. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum. Ve geçiyorum Başaklara. Merhaba sevgili Başaklar ve Yükselen Burcu Başak olanlar. Akrep Dolunayı sizin 3. evinizden etki oluyor sevgili Başaklar. Dolayısıyla kardeşler, iletişim, yakın çevre ilişkilerimizde Eğitim hayatımızda yeni başladığımız kurslarımız, workshoplarımız artık kendimizi yetiştirmek adına yaptığımız her neyse bu hususlarla ilgili sağlam bir takım kararlar vereceğiz. Belki yeni bir eğitime başlayacağız ve hayatımıza artık bu eğitim üzerinde şekillendireceğiz. Belki kardeşlerimizle ilgili meselelerimiz vardı. Onlarla ilgili meseleyi kapatacağız. Belki hep beraber kardeşlerle bir projeye girmeye kalkışacağınız gibi medya, basın, yayın, iletişim sektöründe de bir girişim başlatabilirsiniz. Ve iletişim şekliniz artık eskisinden çok daha kesin, emin, kararlı olacak. Artık karşınızdaki kişiye o özgüveni yansıtabileceğiniz süreçlerden geçecek olacaksınız sevgili başaklar. Onun dışında ufak seyahatlerden güzel başarılar elde edebilirsiniz. Yakın çevre ilişkilerine önem verirseniz güzel, kalıcı, e, olumlu şeylerin yaşanacağını söyleyebilirim. Umarım her şey gönlünüzce olur. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın sevgili başaklar. Merhaba sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar. Evet, 29 Nisan'da gerçekleşecek olan Akrep Burcu Dolunay sizin ikinci evinizde etkili sevgili teraziler. E, haritanızı kontrol edin. E, birinci etkili olmuş olabilir derecesinden mütevellit. Evet, ikinci evinizde etkili olan bu dolunay sizin parasal konularınız. Kendinize duyduğunuz özgüven, özdeğer, öz ile ilgili konuları gündeme getirecektir. E, belki özgüveninizi zedeleyen, belki özgüveninizi Para kazanmanıza engel olan bir takım durumlarla karşılaşmış olabilirsiniz. Belki bir kaynak elde edemediğiniz maddi gücünüz olmadığı için kendinizi hayli özgüvensiz ve yetersiz hissetmiş olabilirsiniz sevgili teraziler geçtiğimiz bu süreçte. Işte. Ancak artık para kazanma ile ilgili paraya bakışınızla ilgili kendinize bakışınızla ilgili bir yenilik yapacaksınız ve geçtiğimiz koç yeni ayında ilişkiler konusunda verdiğiniz zamanlarda mücadeleden sonra artık e, kendinize özgüveninizi yeniden toparladığınız, öz saygınızı yeniden kazandığınız, belki maddi olarak e, bir kazanç kapısı sağlayacak, yeni bir girişime başlayacağınız ve uzun sürede bunu devam ettireceğiniz, belki böyle bir projeye başlamasanız bile o alana bakış açınızı sağlam bir şekilde değiştirip duruşunuzu daha sağlamlaştıracağınız bir döneme geçiyorsunuz. Belki artık para odaklı bakmayacaksınız kendi değerinize ve özgüveninizin düşmesine izin vermeyeceksiniz sevgili teraziler. Umarım her şey gönlünüzce olur. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve geçelim akrep burcuna. Evet sevgili akrepler ee, sizler yükselen akrepler uzun süredir sıkıntılar yaşıyorsunuz. Bilhassa maddi konularda, özgüven, öz değerle ilgili konularda Jüpiter akrep burcuna geçtikten sonra biraz rahatladınız ama tam olarak da rahatladınız denemez. Ee, artık bu sabit e, burçların tesiriyle siz de bir sabit burç olmanızdan dolayı Artık bu e, kova, aslan, e, güney-kuzey ay düğümü tamamlandığı vakit gerçekten hayatınızda kalıcı bir takım şeyler, oluşumlar oluşmuş olacak. Ancak bunlar tabii ki yine devam eden süreçler. Akrep ile beraber kendinizle alakalı, hayata bakışınızla alakalı, işiniz, eşiniz, yuvanız, ait olduğunuz ortam, bulunduğunuz çevre, kendinizi e, var ettiğiniz ortam ve olmak istediğiniz yer arasındaki farkı ayırt edip kendinizi daha rahat sorgulayabileceğiniz artık her konuda çok rahat kalıcı değişimler yapmak adına kendinizde o motivasyonu ve gücü bulabileceğiniz daha azimli, daha kararlı, daha hırslı ve daha kendinden emin olacağınız bir süreç başlıyor sevgili akrepler. Aslan Burcu'nun desteğiyle de aynı zamanda zaten 10. evinizde artık kariyeriniz sosyal itibarınızla ilgili bir takım değişiklikler ya başlamış ya da başlıyor olacak. Bunlar bu güzelliklerin ayak sesleri diyorum. Umarım her şey gönlünüzce olur. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın sevgili akrepler. Merhaba sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar. Akrep dolunayının etkilerini bahsedeceğiz. Akrep dolunayı sizin 12. evinizde gerçekleşiyor sevgili yaylar sevgili yaylar sizin satürn'ün yay transitiyle beraber hayır yoruldunuz ancak şimdi jüpiter'in akrep burcuna geçişiyle beraber çok fazla göz önünde olmasanız çok fazla şanslı gibi gözükmeseniz de içsel bir reform içsel bir temizlenme ve arınma yaşıyorsunuz gerçekten çok derinden bir temizlik arınma ve rahatlama sürecinden geçiyorsunuz bu sizi uzun süredir rahatsız eden yaşadığınız saksızlıklar artık hayatın eskisi gibi önünüze serilmediği durumlar ile karşılaşmanızdan sonra yaşadığınız travmatik durumları artık tamir etmeye başladığınız ve bu hususta kendinize yeni telkinler e, yeni kalıcı çözümler bulduğunuz bir süreç olacak akrep dolunayı da arkadaşlar evet artık koç yeni ayından sonra kendinizde bulduğunuz güçle beraber kalıcı e, Hayattan daha çok keyif almaya yönelik artık o depresyon o melankoli halinden çıkmaya yönelik adımlar atacaksınız ve kendinizi gerçekten içsel bir arınma sürecinden geçireceksiniz ve bu süreç oldukça kalıcı bir süreç olacak bu hususta e, asla geri vitesiniz olmayacak sevgili yaylar ve gerçekten kendinizi bilinçaltı düzeyde psikolojik düzeyde tavir edeceksiniz geçmiş yaralarınızı saracaksınız. Kayıplar, kayıplarla ilgili durumlarınız varsa artık bunlara karşı farklı bir perspektif geliştireceksiniz sevgili yaylar. Umarım her şey gönlünüzce olur. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merhaba sevgili oğlaklar ve yükselen oğlaklar. Evet, Akrep dolunayı ile ilgili sizin 11. eviniz etkileniyor. Dolayısıyla bulunduğunuz sosyal çevreniz, arkadaş ortamınız, geleceğe dair hayalleriniz. Kariyer beklentilerinizle ilgili artık sağlam bir takım kararlar vereceksiniz sevgili oğlaklar. Belki uzun süredir bulunduğunuz çevreden hoşnut değilsiniz. Ancak ses çıkaramıyorsunuz. Bir şekilde devam ettirmek durumundasınız. Belki kariyer pozisyon olarak istediğiniz yerde değilsiniz. Ancak mecbur olduğunuzdan dolayı devam ettiriyorsunuz. Bunlarla ilgili artık gerçekten daha çok ön planda olma isteğinizin olduğu, daha sosyal, daha girişken, daha lider konumunda olduğunuz ve kendinizi çok daha rahat ifade ettiğiniz bir dolunay yaşayacaksınız. E, um, artık bir e, kariyer e, beklentiniz karşılanabileceği gibi e, çok kararlı, azimli bir arkadaşla karşılaşıp ondan güç ve destek de alabilirsiniz. Veya e, artık sosyal çevrenizde daha sözünün dinlenilen daha sözü dinlenilen daha aranılan bir isim olabilirsiniz sevgili oğlaklar. Umarım her şey gönlünüzce olur. Diğer videolarımda görüşmek üzere hoşça kalın. Merhaba sevgili Kovalar ve yükselen burcu Kova olanlar. Evet sevgili Kovalar, Güney Kuzey Ay düğümü etkileri sizi de hayli yordu ve yıprattı. Çünkü Güney Ay düğüm sizin burcunuzda ve Kuzey Ay düğüm Aslan burcunda olduğu için mevcut bulunduğunuz pozisyonu terk etmeniz üzerine kadersel bir takım durumlar ve olaylar yaşadığınızı tahmin edebiliyorum. Akrep donlayım size kariyer konusunda ciddi ve sağlam temeller atmanızı sağlayacak gelişmeler yaşatacak sevgili kovalar. Aynı zamanda ilişkiler konusunda bazı zorunluluklar, bazı sıkıntılar gerilimler yaşamanız olası bu dönemde. Ancak ee, yine de dediğim gibi kariyerdir, sosyal itibardır, geleceğe bakış açınız, ebeveynlerinizle, otoriteyle, patronlarla ilişkileriniz, devletle olan ilişkileriniz konusunda Artık daha kalıcı atılımlar gerçekleştirebileceksiniz. Belki devletten bir iş bekleyen, bir haber bekleyen kova burçları varsa bu dönemde kalıcı ve güzel haberler alabileceği gibi. Yeni bir işe kalkışan, bebeğinlerle, patronlarla problem yaşayanlar artık bu hususta yeni bir takım atılımlar, kararlar verip bu doğrultuda ilerleme yol kat edebilecekler dediğim gibi ilişkiler konusunda dikkat etmekte fayda var. Ee, artık bireyselliktense ise ilişki odaklı olmamız Gerekiyor sevgili kovalar, birazcık daha fedakarlıklar, birazcık daha ben senden ziyade biz olabilmeyi becerebilmekte fayda var. Bu önümüzdeki sürece de dahil ediyorum bu duruma. Ama kariyer konusunda gerçekten sağlam temeller atabileceksiniz. E, evlilik kararı alabileceğiniz gibi yeni bir iş kurma kararı alabileceksiniz. Ebeveynlerden ve otoriteden devletten destek göreceksiniz sevgili kovalar. Umarım her şey gönlünüzce olur. Diğer videolarımda görüşmek üzere, hoşçakalın diyorum. Merhaba sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar. Evet Akrep Burcu Dolunayını konuşuyoruz. Akrep Burcu Dolunayı sizin 9. evinizde etkili olacak sevgili balıklar. Evet 9. ev nedir? Ee, uzak e, yerler, uzaktan gelen haberler. Ee, daha mistik, daha derin konular, ee, daha felsefi inançlarımız, değerlerimizin sorgulandığı, tartışıldığı yüksek öğrenimi ve hukuksal meseleleri de aynı zamanda temsil eden bir ev. Akrep Burcu Dolunay beraber beraber... Jüpiter'in zaten e, burcunuzdaki neptünle güzel olumlu bir açısı var. Akrep Dolunay ile beraber 9. ev konularında e, gerçekten çok güzel şifalar maneviyatınızın çok yükseldiği, çok güzel uzun seyahatlere çıkabileceğiniz, e, güzel insanlarla tanışabileceğiniz farklı ırklardan, farklı çevrelerden, farklı toplumlardan olabilir ve e, yeni bir ufka erken açacağınız, yeni bir manevi bir kapıya ve e, belki bir farklı bir şehre taşınabileceğiniz, farklı kültürden insanlarla kaynaşabileceğiniz veya yeni bir yüksek öğrenime başlayacağınız bir e durum yaşayabilirsiniz. Bu kalıcı bir durum olacak. Taşınacaksanız kalıcı olacak. Seyahatleriniz uzun süreçte olacak. Tanıştığınız insanlar uzun süre hayatınızda kalacak diyebiliriz. Ama çok güzel şifacı, kalıcı, sağlam, istikrarlı ve kararlı bir takım adımlar atılacak. E, sizi bugüne kadar yoran değerleriniz, bugüne kadar yoran çevreniz, e, inandığınız değerler, belki umduğunuz hukuksal meseleler, sonucunun neticesini alamadığınız durumlar varsa artık bu akrep dolunayla beraber netice almaya başlayacaksınız sevgili balıklar. Umarım her şey gönlünüzce olur. Diğer videolarımda görüşmek üzere, hoşçakalın. Kanalıma hala abone değilseniz, abone olursanız çok sevinirim. Diğer videolarımda görüşmek üzere, hoşçakalın sevgili abonelerim.